Kripto para piyasasına giriş serisinin ikinci videosundan herkese merhaba. İlk videoda kripto para piyasasıyla ilgili bilinmesi gereken temel konulardan bahsetmiş ve borsanın arayüzüne genel bir şekilde bakmıştık. Bildiğiniz gibi anlatımları Binance borsası üzerinden yapıyorum. Binance borsası arayüzünü değiştirdi. Fark ettiyseniz ilk videodan daha değişik bir arayüz bizi karşılıyor. Ama tabii ki değişen bir şey yok. 3 aşağı 5 yukarı Hemen hemen her şeyin yeri aynı şekilde daha derli toplu olmuş. Burada hangi paritede işlem yapmak istediğiniz son fiyat ve yüzdelik değişimler gibi ana kısımlar yine aynı yerde mevcut. Yine sağ tarafta işlem pariteleri, sol tarafta da alım satım tahtaları durmakta. Şimdi hep beraber emir tiplerini yakından tanıyalım ve artık alım satım işlemlerini yapar hale gelelim. Benim elimde USDT var ve bitcoin almak istiyorum. Bu sebeple BTC USDT paritesine girdim. Zaten daha önceden belirtmiştik. En sağdan USDT'yi seçerseniz, USDT ile alıp satabileceğiniz bütün coin'ler burada çıkıyor. Ben Bitcoin alıp satmak istediğim için, BTC-USDT paritesini devam edelim ve aşağı doğru inelim. Bizi bu şekilde bir kısım karşılıyor. Daha önceki videoda da zaten belirtmiştik. Burada limit, piyasa, ojo ve stop limit şeklinde 4 tane emir tipimiz var. Biz spot işlem yapacağımız için burada Bunları seçmiyoruz. Spot olarak seçiyoruz ve ardından hangi emir tipinde işlem yapmak istiyorsak o emir tipini seçeceğiz. Şimdi ilk önce limit emir tipinden başlayalım. Limit genellikle en çok kullanılan emir tipidir. Almak veya satmak istediğimiz fiyatı kendimiz belirlemek istediğimiz zaman bu emir tipini kullanırız. Burada zaten son fiyatı görebiliyorum. Tahtaları da görebiliyorum. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin alım-satım tahtalarının ne şekilde çalıştığını ve çalışma mantığını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Lafı fazla uzatmadan şimdi örnek bir işlem girelim. İlk olarak Bitcoin almayı anlatacağım. Onun için buradan Limit ve Al seçeneğine girmiş olacağız. Elimde şu an 67 USDT'lik bir sermaye var. Yani bu kadar bir fonum var. Ben bu 67 USDT ile işlem açabilirim. Bitcoin'in son fiyatı şu an görüldüğü gibi... 9625 Diyelim ki ben 9620'ye Alış yazmak istiyorum Ve bende kaç dolar var 67 dolar Diyelim ki bunun 50 doları ile Alım yapmak istiyorum Bana diyor ki 50 dolar ile 9620 dolardan bitcoin alırsan Bu kadarlık bir bitcoin elde edersin Bakın burayı değiştirdiğim zaman Alttaki USDT fiyatı değişiyor Ve karşılık gelen bitcoin miktarı da Miktar kısmında otomatikman ayarlanmış oluyor ben paramın %100'ü ile alacağım yani bütün paramla şu an 67 dolarla bitcoin almak istiyorum ve 9620'den 67 dolarlık bir bitcoin aldığım zaman 0,007'lik bir bitcoin elde etmiş olacağım ben şimdi alış emri olarak bunu giriyorum ve btc al diyorum btc al seçeneğine tıkladığım anda açık teklifler kısmında girmiş olduğum miktar burada duruyor çünkü henüz bu işlem gerçekleşmedi ben 9620'den Bitcoin almak istiyorum. Ne zaman ki 9620'den elindeki Bitcoin'lerini satmak isteyen biri çıkarsa, ben onlarla bu fiyatı eşleştirmiş olacağım. Ve 9620'den satmak isteyen kişinin Bitcoin'lerini alacağım. Şu anda fiyat 9625. Yani ilk satmak isteyen en yakın kişi 9625.99'dan satmak istiyor. Burası devamlı değişiyor. Ne zaman ki burası 9620'ye gelirse, benim almak istediğim 9620'lik işlem eşleşmiş olacak ve gerçekleşmiş olacak. Şu anda bu işlem açık bir şekilde duruyor. Ve ben bunu kapamazsam bu burada hep açık bir şekilde kalacak. Ta ki gerçekleşene kadar. Gerçekleştiği zaman bu işlem kapanacak ve gerçekleşen işlemler kısmında artık bunu göreceğiz. Aynı zamanda şunu da göstermiş olayım. Bu işlem burada durduğu takdirde ben o USDT'leri kullanamıyorum. Evet benim bu kadar mal varlığım hala duruyor ama... O USDT'lerle başka işlem açamıyorum. Şurayı %100 yapsam bile artık elimde USDT olmadığını söylüyor. Ne zaman ki bu işlemi iptal edersem, Bakiye tekrar burada gözükecektir. Yani eğer elinizde mal olmasına rağmen bir işlem açamıyorsanız, açık tekliflerde bir işleminiz kalmış olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Demin almak istediğim seviyeden Bitcoin alamamıştım. Şimdi daha yakın bir fiyata emir girip, emrin nasıl gerçekleştiğini görelim. Mesela 9632'ye yazıyorum. Paramın bütünüyle al diyorum, btc al. Şu anda gördüğünüz gibi burada 9632'den eğer eşleşme olursa ben istediğim fiyattan mal almış olacağım. Ve şu an gerçekleşti gördüğünüz gibi. Artık açık tekliflerimde bu işlem yok çünkü bu gerçekleşti artık. Benim elimde 0,0069'luk bir bitcoin oldu. Birazcık aşağı inince burada son 24 saat içerisinde gerçekleşen işlemlerim var. Hem gerçekleşen hem iptal edilen bütün işlemler burada gözüküyor. Mesela demin işlemi iptal ettik. O da burada çıkıyor. Gerçekleşmiş olan işlemlerde ise durum gerçekleşti olarak çıkıyor. Ben şu anda 9632 fiyattan 67.37 dolarlık bitcoin almış oldum. Ve elimde 0.0069.94'lük bir bitcoin var. Biz şu an sığ işlemlerle olayı anlattık. Ama ben buraya gelip 9100 veya daha da aşağı 7000 dolara bile işlem yazabilirim alım için. Ancak şu anda tabi elimde USDT artık yok onları çünkü bitcoin'e çevirdim. Benim fonlar kısmında artık varlıklarım kısmında elimde bitcoin'im var. Ne zamanki bitcoin'lerimi satıp USDT'ye çevirirsem ancak o zaman USDT ile tekrar işlem yapabilir hale geleceğim. Şimdi ise satım işlemini anlatalım. Hatırlayacak olursak 9632 dolardan bitcoin almıştım. Ben bunun üzerine bir fiyatta Bitcoin'i satarsam kar etmiş olurum. Altında bir fiyata Bitcoin'i satarsam zarar etmiş olurum. Mantık bu kadar basit. Elimdeki malı her zaman yükseğe satmak ve düşük fiyattan da almak isteyeceğim. Şimdi elimde 0,0069'luk bir Bitcoin var. Bu da şu şekilde yine fiyat kısmına kaç fiyattan satmak istediğimizi yazıyoruz. Mesela 9650 Yani 9650 dolardan bir alıcı çıktığında ben Bitcoin'lerimi satabilir hale geleceğim. Bunu yine %100 diyorum. Yani elimdeki Bitcoin'lerin %100'ü burada çıkıyor artık. Ve bana dolar olarak da şu kadarlık bir dolar geri geleceği anlamına geliyor. Bitcoin sat dediğim zaman bu eşleşme henüz gerçekleşmediği için. Çünkü fiyat şu anda 9630. Açık teklifler kısmında bu emir burada duruyor. Aynı alışta da olduğu gibi bu emri iptal etmediğim sürece bu burada duracak. Ve gerçekleştiği zaman tahtadaki benim satmak istediğim malı alan biri çıkmış olacak. Şimdi şuraya baktığımız zaman daha yukarı çıkalım. Burada benim satış işlemim tahtaya yansıdı. Ancak şu anda 9.650'ye kadar fiyat yukarı çıkmadığı için yani burada gözükmediği için satış emrimi burada göremiyorum. Hemen daha alınabilir bir fiyata emir girecek olursak iptal edelim teklifimizi. Ve şu andaki fiyat 9.629 biz bunu 9.630'a tekrar geri satalım. Sat dedim ve görüldüğü gibi yine burada sarı bir nokta çıktı. Burada benim işlemim gerçekleştiği an o sarı nokta gidecek ve artık satış işlemim gerçekleşmiş olacak. Ve şu anda gördüğünüz gibi gerçekleşti. Alta doğru iniyorum. Gerçekleşmiş olan işlemlerimde satış emrim benim burada çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi e, zarar etmiş oldum. Çünkü 9632'den malı aldım, 9630'dan sattım. Ufak da olsa zarar etmiş oldum. Tabii ki kar etmek için elinizdeki malı aldığınız fiyatın üzerinde bir fiyata satmanız gerekmekte. Limit emri bu şekilde. Yani almak ve satmak istediğimiz fiyatı kendimiz belirlediğimiz zaman limit emir tipini kullanacağız. Şimdi ise piyasa emir tipine yakından bakalım. Burada almak veya satmak istediğimiz fiyatı biz belirlemiyoruz. O anki mevcut fiyattan bitcoin alıyoruz ve mevcut fiyattan bitcoin'i satıyoruz. Ben buraya %100 dersem... Yani elimdeki bütün parayla bitcoin almak istiyorsam Al diyeceğim ve beni ilk şu emirle karşılaştırmış olacak yani 9625.86'dan bakın burası devamlı değişiyor Yani beni ilk tahtada yazılı olan işlemle eşleştirecek BTC al diyorum onayla diyorum Ve gördüğünüz gibi o anki fiyattan benim alım işlemimi gerçekleştirmiş olacak 9621.46'dan malı almış Aynı şekilde satış kısmına da gelecek olursak, elimde artık 0,0069'luk bir bitcoin var. Bunun %100'ünü, %50'sini tabii ki siz belirleyebilirsiniz. Ben hepsini satmak istiyorum. Sat dediğim an tekrar onay seçeneği çıkıyor. Onayla dediğim an, tahtada yazılı olan ilk alım işleminden benim bitcoinlerimi satmış oluyor. Ona da şuradan bakalım. 9620.06'dan elimdeki bitcoinleri satmış oldu. Ben bu işlem tipini önermiyorum çünkü... Tamam Bitcoin'de makas aralıkları çok küçük olabiliyor ama örnek olarak başka bir coin'e bakacak olursak daha hacimsiz bir coin'e örneğin WTCUSDT yani WTCUSDT'ye girelim. Burada tahtaya baktığımız zaman tahtadaki ilk alım ve satım işlemleri arasında bir makas olduğunu görüyoruz. Yani bir aralık var. Almak isteyen kişi 0.3818'den almak istiyor. Satmak isteyen ise 0.3848'den satmak istiyor. Yani 38-18, 38-19 şeklinde değil. Gördüğünüz gibi bir makas aralığı var. Böyle bir durumda deminki piyasa işlemini yaparsanız ve buradan sat derseniz elinizdeki mal ilk alıcıyla eşleşeceği için 0.38-19. Yani burada yazan ilk işlemle sizinki gerçekleşir. Hatta miktarı uymuyorsa bir altına kayar. Yani sizin satış yapmak istediğiniz fiyat aslında buradaki son işlem olmayacaktır. Buradaki fiyata bakarak aldanmayın. Satmak istediğiniz zaman tahtadaki ilk alım işleminden satılır. Almak istediğiniz zaman ise tahtadaki ilk satış işleminden alış yapılır. Yani almak istediğiniz zaman şu anda 38.45'den alabilirsiniz malı. Satmak istediğiniz zaman ise 38.21'den satabilirsiniz. Onun için piyasayı önermiyorum. Her zaman limitte kendiniz belirleyerek işlemleri yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Video serisinin bu bölümünde... En çok kullanılan emir tiplerinden olan piyasa ve limit emrini anlatmış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.